Merhaba sevgili kova burçları ve yükselen burcu kova olanlar Temmuz 2022 yorumlarına hoş geldiniz. Sevgili kovalar, tutulmalar döngüsünden sonra Haziran ayı biraz süreçlere hazmetme ve toparlanma yolu. Ama Haziran ayında bolca savrulmuş olabiliriz. Farklı noktalara gitmiş olabiliriz. Temmuz ayında gerek sert etkilerle gerek farkındalıklarla bu durumu toparlayacağız gibi gözüküyor. Ama aynı zamanda küresel anlamda, kitlesel anlamda da büyük tesirleri olan bir ay olacak. Bunlardan elimden geldiğince bu videoda bahsetmeye çalışacağım. Videoya geçmeden önce kanalıma henüz abone olmadıysanız abone olarak desteklerinizi gösterebilirsiniz. Haziran ayında yaşadıklarınızı yorumlarda paylaşabilirsiniz. Videoyu şimdiden beğenebilirsiniz ve beni instagram üzerinden takip edebilirsiniz arkadaşlar. Destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum şimdiden. Evet, 2 Temmuz tarihiyle başlamak istiyorum. 2 Temmuz'da önemli etkileşimler var. Mars-Plüto karesi, Merkür-Satürn üçgeni ve Merkür-Neptün karesi gibi sert etkileşimler mevcut. Özellikle Mars-Plüto karesi oldukça sert bir etkileşim olacak. Tabii ki, kişilerde doğum haritalarınızda farklı tesirler olacaktır. Mars 27 derece Koç burcunda, Plüto ise 27 derece oğlak burcunda kare görünümü gerçekleştirecekler. Burada 12. evin ve aynı zamanda 3. evin aktifi olduğunu görüyoruz. 12. ev ve 3. ev kapsamında baktığımız zaman biraz zihninizin karışık olması, size söylenen sözler, geçmişten beri size söylenen sözler kafanızı karıştırabilir, size yapılan haksızlıklar bu dönemde daha çok kafanıza takılabilir. Bununla birlikte aynı zamanda yakın çevre ilişkilerinizde bir takım tartışmalar, sıkıntılar da yaşanabilir. Ee, bunlarla alakalı biraz daha temkinli olmak gerekiyor. Ee, bir takım gezi düşmanlık enerjileri de açıkçası bu süreçte aktif olabilir. Dikkatli olmakta fayda var. Merkür Neptün pardon Merkür Neptün karesiyle evet yine sert etkileşimler var. Ee, Merkür ikizler burcunda, Neptün balık burcunda. Özellikle burada yine parasal konularla ilintili olarak e, dikkatli olması gereken bir süreç ama Merkür Satürn üçgeniyle beraber de. O kendi kişisel kararlarınız, ağırlığınız, satürn burcunuza geldiğinden beri o havai tavırlarınız biraz daha dizginlenmeye başladı. Bunlarla alakalı artık kalıcı çözüm yolları bulmak adına bir takım iyileşmeler de söz konusu açıkçası. 5 Temmuz tarihinde Mars'ın Boğa burcu transiti başlayacak. Esasında Mars Boğa burcunda çok rahat değildir. E, Mars e, çok iyi bir performans sergileyemez. E, sizin de haritanızın dördüncü evine tekabül ediyor. Burada bir hareketlilik durumu söz konusu. Aile içerisinde ev, yuva, konfor alanı yaşadığınız yer, e, memleketiniz. E, yatırımlarınız, özellikle e, gayrimenkul yatırımlarınız, e, aile büyükleriyle alakalı konularda bir e, hareketleri söz konusu. Bazen aile içerisinde hani çatışmalar da olabilir, tartışmalar da olabilir, aniden gelişebilecek taşınmalar, yer değiştirmeler de olabilir. Aile düzeniyle alakalı bir takım hızlı gelişmelerin aktif olduğunu görmekteyiz. 5 Temmuz tarihine geldiğimizde ise Merkür'ün Yengeç Burcu transiti başlayacak. Merkür'ün Yengeç Burcu geçişiyle beraber... 6. ev konularına daha çok odaklanmaya başlayacaksınız. E, bu noktada özellikle Merkür 6. evden geçerken e, iş hayatınız ön plana çıkabilir. Bir düzen oluşturmak, bir ekip kurmak, ekiple paslaşmak, sorumluluk paylaşımı yapmak gibi konular ve temalar ön plana çıkabilir. Aynı zamanda sağlığınıza, e, gündelik rutinlerinize de daha çok odaklanmaya başlayacağınız bir süreçten bahsedebiliriz. 9 Temmuz tarihine geldiğimizde ise Merkür-Jupiter karesi etkin olacak. Merkür-Jupiter karesi özellikle bize biraz abartılı söylemlerden, cümlelerden, tekliflerden, vaatlerden uzak durmamız gerektiğini gösteriyor. Merkür-Jupiter karesi ile beraber bu Merküryen konularda çok büyük büyük laflar etmemeli, büyük büyük sözler ve cümleler sarf etmemeliyiz. Merkür'ün yengeç burcu ve Jüpiter'in koç burcunda olduğu alanda özellikle sizin haritanızda yeni bir rutin oluşturmak, iş arkadaşlarınız, iş arkadaşlarınızla kurmuş olduğunuz diyaloglar, belki iş anlaşmalarınızla alakalı hangi sözü verdiğinizden, hangi sözle muhatap olduğunuzdan emin olmanız da gerekmekte. 10 ila 13 Temmuz arası güzel etkileşimler var. 10 Temmuz'da Güneş ve Uranüs arasında destekleyici bir görünüm var. Bu özellikle aile içerisinde yaşanabilecek sürpriz haberleri tetikleyecektir. 13 Temmuz'da ise Venüs Satürn üçgeni kalıcı ilişkiler, kalıcı bağlantılar adına size şans getiriyor olacaktır sevgili kova burçları. 13 Temmuz tarihine geldiğimizde Olak Burcu'nda bir dolunayımız var. Bu dolunay 21 derece Olak Burcu'nda meydana gelecek ve sizin 12. evinizde etkili olacak. Bu dolunayla beraber özellikle içsel anlamda bir karar aşamasına ulaşabilirsiniz. Bir yolun sonuna geldiğinizi, bir konuyu kapattığınızı, bir mevzuyu artık tamamen bitirdiğinizi fark edebilirsiniz. 12. evde meydana gelen bu dolunay aslında içsel bir uyanış, bir farkındalık sürecini de tetikleyebilir. Ancak bu karar, bu ortaya çıkan sır, gündem, açığa çıkan enerji her neyse bunu biraz kendi içinizde yaşayabilirsiniz. Belki de bu dolunayla beraber sizden saklanan bir sır da açığa çıkabilir elbette. Gizli bir takım konulara ve bilgilere de erişiminiz daha etkili bir şekilde çalışabilir. 14 Temmuz'da Venüs-Neptün karemiz var. Venüs-Neptün karesi özellikle ikili ilişkiler ve parasal konularda aldatıcı etkileri çalıştırabiliyor. Bu bağlamda Venüs'ün ikizler ve Neptün'ün balık burcunda olması. Yine harcamalar gelir gider dengesi ile alakalı biraz daha temkinli olmanız gerektiğini ifade etmekte. Risk almayın, parasal anlamda büyük riskli işlere kalkışmayın derim. Çocuklarınıza yapacağınız harcamalar, aşk hayatınızla alakalı gireceğiniz riskler, alacağınız riskler daha doğrusu sizi biraz zorlayabilir gibi de gözükmekte. 17 18 Temmuz tarihlerinde Neptün'ün güzel destekleri var önce Merkürle sonra güneşle güzel üçgen açıları oluşacak ee, yine ikinci evinizde etkili olacak bu mali durumunuzla alakalı karışık süreçten artık biraz uzaklaşıyorsunuz Belki elinize sürpriz bir para geçebilir ee, çok istediğiniz bir şey alabilirsiniz bir alışverişiniz olabilir kendi değerinizin farkına varacağınız kendi yerinizi artık sağlamlaştıracağınız bir gündemden bahsediyoruz esasında 18 Temmuz'da Venüs'ün yengeç burcu transiti başlıyor. Venüs'ün yengeç burcu geçişiyle beraber biraz daha 6. ev konularında bir hareketlilik durumu var. Demek ki iş hayatınız, gündelik rutinlerinize dair şartlarınızda bir iyileşme, bir şifalanma süreci etkili. Yeni bir işe girmek istiyorsanız, iş yerinizi düzenlemek, güzelleştirmek istiyorsanız, kendinize yardımcı olabilecek insanlar arayışı içerisindeyseniz yine pozitif yönde çalışacaktır. 18 ve 20 Temmuz aralığına geldiğimizde Plüto'nun biraz e, kafa tutmaları, resleşmeleri var. Plüto'nun Merkür'le ve Güneş'le süreçte karşı karşıya geleceğini görüyoruz. Plüto oğlak Burcu'nda sizin 12. evinizde arkadaşlar. Tam karşıda 6. evde e, Merkür ve Güneş'le e, karşı karşıya gelmekte. Burada tabi 6 ve 12 aksını düşündüğümüz zaman, Öncelikle sağlık konusu gündemimize geliyor. Sağlığınıza e, ve verilen vücudunuzun vermiş olduğu sinyallere bu dönemde dikkat edin derim. Bununla beraber sırlar, özellikle iş ortamında meydana gelen sırlar, arkadan dönen dolaplar, bunlarla alakalı yüzleşmeler, karşılaşmalar dönüm planda olabileceği gibi. Yine kendinizi feda ettiğiniz düşündüğünüz bir alanda yani ben saçımı süpürge ettim, kendimi feda ettim bu muydu gibi bir durum açığa çıkabilir. Burada e, bu kafa tutumlardan restleşmelerden biraz daha hafif enerjilerle sıyrılmanızı tavsiye ederim. Çünkü biraz e, egosal çatışmaların ön plana çıkacağı bir süreç. Kendi benliğiniz ve kendi egonuzla da tabii ki karşı karşıya gelebilirsiniz. Bu da ihtimallerden birisidir sevgili kova burçları. 19 Temmuz'da Merkür'ün Aslan Burcu geçişi başlıyor. ve Bu da artık e, biraz daha gündeminizi, zihninizi, 7. ev konularına, ikili ilişkiler alanına fokuslayacağınızı göstermekte. 22 Temmuz'da da Güneş Aslan Burcu'na geçiyor. Artık Merkür'ün ve Güneş'in 7. elinize geçmesiyle beraber artık Temmuz sonu itibariyle daha çok o iki ikili ilişkiler alanına kanalize ediyor olacaksınız. Evet 23 Temmuz'da Merkür-Jüpiter üçgeni etkin. Burada özellikle çok sürpriz haberler alabilirsiniz. Partnerinizin hayatına dair veya bir ilişki teklifiyle karşı karşıya kalabilirsiniz. 28 Temmuz tarihine geldiğimizde ise... Jüpiter retrosu başlıyor. 8 derece Koç burcunda sizin 3. elinizde. Biliyorsunuz Mayıs ayında Jüpiter artık 2. elinizden çıkıp 3. elinize doğru bir giriş yaptı. Bir müddet ilerledi. Şimdi ise retro hareketine başlayacak. Buradaki esas geçişini 2023 senesinde gerçekleştirecek. Ve bu süreçte özellikle Mayıs ayından bu tarafa gelen dönemi bir değerlendirme fırsatı yakalayacağız. Yani... Ee, Jüpiter e, Koç Burcuna geçtikten sonra neler yaşadık, e, ne gibi fırsatlar sunuldu, hangi konularda tembellik ettik. Bunlarla yüzleşip belki bu kaçırılan fırsatları yeniden karşımıza çıkaracak veyahut bir telafi imkanımız olacak. Bununla beraber tabii içsel bir aydınlanma sürecidir aslında Jüpiter retroları. Yani ben kimim, potansiyelim nedir, nereye kadar uzanabiliyorum gibi bir kavramdır. E, bu iletişim alanında teklifler, anlaşmalar alanındaki o fırsatlar e, şüpiterin düz seyri kadar etkin olmayabilir ama e, çok büyük farkındalıklar oluşturacağını da söyleyebilirim. 28 Temmuz'da Aslan Burcu'nda bir yeni ayımız var. Bu yeni ay Aslan Burcu'nun 5 derecesinde meydana gelecek ve sizin 7. evinizde etkili olacak. E, burada yeni bir ilişki, mevcut ilişki de yeni bir boyut, bir ortaklık, ortam veya işin hayatında yaşanacak yeni gelişmelerin hayatınıza olan tesiri gibi konular gündeme gelecektir. Bu yeni ay enerjilerle tabii ki kapsamlı yorumları daha sonra paylaşıyor ve aktarıyor olacağım. Ve Temmuz sonunda arkadaşlar biraz enerjiler yoğunlaşıyor. Özellikle 29 Temmuz'da Merkür Uranüs karesi etkin olacak. 18 derece Aslan ve 18 derece Boğa burcundaki sizin de haritanızın köşe noktaları tutulmakta. Özellikle Ay düğümleri Akrep ve Boğa aksına geçtiğinden beridir. Burada e, Temmuz sonunda Uranüs'ün, Kuzey Ay düğümünü ve Mars'ın Boğa burcunda birbirlerine çok yaklaşacaklarını görüyoruz ki Ağustos ayında da bu etki devam ediyor olacak. Bu etki tabii ki hepimizi e, tesir altına alacaktır. Özellikle yükseleniniz bu dereceler civarındaysa veya buralarda önemli kişisel gezegenleriniz varsa doğrudan tesir alacaksınız. Dördüncü ev konularında meydana gelen bu e, üç kontrolsüz güçün e, nasıl tesir edeceğini düşünecek olursak aniden yaşanabilecek bir noktasıdır. E, Kaos olabileceği gibi çok büyük bir fırsat da olabilir. Ev, yuva, hane alanında yaşıyorsunuz. Ebeveynlerle alakalı aniden gelişebilecek bir durum, aniden gelecek bir taşınma, bir evlilik haberi, bir boşanma haberi, anne babayla alakalı bir tartışma veya bir kaos ortamı da oluşabilir. Veyahut yatırımlarınız, gayrimenkul yatırımlarınızla alakalı çok ekstrem durumlar ortaya çıkabilir. Tabii ki olumsuz yorumlamıyorum. Buradaki stellium haritalarınız önem arz ediyor. Ama e, çok da öngörülebilir gezegenlerden bahsetmiyoruz arkadaşlar. Yani Uranüs, Mars ve Kuzey Aydını çok da öngörebildiğimiz e, ne boyutlara çıkabileceğini düşün, yani tayül edebildiğimiz gezegenler değildir. Her ne kadar e, bunu düşünüyor olsak da tabii ki. Buradan bir felaket tellallığı yapma niyetinde değilim asla. Her haritada farklı çalışacaktır. Temmuz sonunda enerjiler biraz yoğunlaşmaya başlıyor. Haritanızın dip noktasında özellikle köklerinize ne kadar bağlısınız veya temelleriniz ne kadar sağlam ve yerinde bunlarla sınanıyor olacaksınız sevgili kovalar. Evet temmuz ayı yorumları bu şekildeydi. Umarım keyifli, huzurlu, mutlu, sağlıklı bir ay olur sizler için. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorumlarınızı benimle paylaşmayı lütfen unutmayın. Danışmanlık ve iletişim için instagram opikus adresinden veya opikusastroloji.gmail.com adresinden bana ulaşabilirsiniz. Sevgilerimi gönderiyorum. Hoşçakalın.